Bu videomuzda internetten araştırıp auto clicker buldum ve bu auto clicker ile God Bridge, Breeze Bridge, Jitter Bridge ve Speed Bridge yapmaya çalıştım. Unutmadan söyleyeyim Discord açıklamada hepinizi bekliyoruz eğer like attıysanız videoya geçebiliriz. Evet bu videoda ne yapıyoruz? Şimdi burada bizim bir blok makromuz var tamam mı? Ee, şimdi ben bunu kuracağım ve oyunda bunu deneyeceğiz. Öncelikle içine hiç açmadım. Sadece yani ismi değiştirdim blok makrosu yaptım arkadaşlar. Ee, speed Auto Clicker var Sen git bakalım Speed Auto Clicker Şimdi galiba bunu oyunda açacağız çünkü Ha bu arada bu bu arada bir dakika ben söylemi unuttum Nereden buldum bunu arkadaşlar Daha demin Youtube'da geziniyordum Daha doğrusu Youtube'da geziniyordum Ne videosu çekeceğim diye düşünüyordum Kanalıma baktım gördüm ki Auto Clicker videosu ee, az çok izlenmiş yani Ben de yine böyle hileli bir şeyler çekeyim dedim ee, Evet baştan söylüyorum Kesinlikle siz kullanmayın çünkü Hile gerçekten çok kötü bir şey İnsanların Oyun zevkinin için etmiş oluyorsunuz. Yani kesinlikle önermiyorum. Her neyse. Neyse. Çaka bir yana. Şimdi bunu deneyeceğim arkadaşlar. Ee, nasıl oluyor bu? Hemen bakıyoruz. Hayır. Buldum. Evet. Elimiz ee, burada. Ha. Burada üç tane tuş var. Sol click, sağ click, bir de orta. Ben sağ clickle yapmak istiyorum. Tamam. Bir dakika. Burayı bir böyle şey yapabiliyor muyuz? <gülüyor> ne? Tamam. Tekrar açtım ve ayarlar sıfırlanmış. Tekrar aynalarını yapıyorum. Hatta burası da açık kalsın. Control key'in ne olduğunu unuyorum ama. Bir dakika burada da bir şeyler var. Ne? Evet videodaki arkadaşa bir baktım. Onun e, verdiği bir şeyi yazdım arkadaşlar. Ondan sonra oktayın falan filan diyordu. Bastım o zaman biz oyunumuzu açalım. Evet şimdi oyundan geldim. Ben değerli Hiliciniz. <gülüyor> evet şimdi. <gülüyor> ben hileyi ayarladım falan. Bakın şimdi. Evet. Ve bunu hangi hesaptan yapıyorum? Yeni açtığım YouTube Musti adlı hesaplı yapıyorum. Yani bayağı bir risk alıyorum. Ee, ama şunu bilin ki ben bir hileci falan değilim. Ee, Bu doğru da öyle hani siz eğlenirsiniz diye çekiyorum. Kesinlikle kullanmıyorum. Çünkü benim pvp'm o kadar da kötü değil. Ben kendim pvp'me güveniyorum açıkçası. O yüzden hani gerek yok hile kullanmama. Öyle düşünüyorum. Ee, o zaman biz ilk partımıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk parttan geldim. Bu arada kit falan yok herhalde. Değil mi? Aynen. Çünkü ben bunu açalım. 1-2 hafta falan oldu. Şimdi öncelikle şunları atmak istiyorum ve oyun sesini de bir tık kısacağım. Evet şimdi elimizde blomuz var. Yok artık. Bir dakika ben kesin banyayacağım büyük ihtimal. Bir dakika onu yapacağım ama çok uygun bir yerde değil gibi. Hayır hayır. Atma onu. <gülüyor> evet öbür partamızdan geldik. Bu arada bu videoya güzel bir like sesi bekliyorum ki sen ben istemiyorum ama siz istiyor gibisiniz çünkü yani biraz fazla ilgi gösterdiniz önceki şey videosuna. Auto videosuna. Ee, ve ben de sizin için tekrardan çekiyorum. Evet. Yani aslında hile kullanmazsınız yani block makrosu kullanmazsınız çok daha iyi olur. Ama yani eliniz falan üşeniyorsa o sizin sorununuz. Şimdi ben şey deneyeceğim arkadaşlar bakın. Aldım. Hayır, sen bana uçacaksın. Ama ben normal yapabiliyorum bunu. Evet, şimdi normal yapabildiğim kanısını size göstereceğim tamam mı? Hazır mısınız? Evet, 15 cps yapamıyorum ama normal yapsam yapabilirim yani. Bu da ayrı bir olay, bakın. Gördünüz mü? Bakın, bunun olayı şu. Ama bir dakika ya, tuşla şey ya biraz farklı. Aynen. Terele basarak yapıyorum çünkü bunu birazdan onu değiştireceğim. Al, ha ne oldu? Ne oldu? Bak, ne oldu? Ha? Zekiymiş arkadaşlar, bu zekiymiş, zevkli, zevkli falan değil. Al, al ben tüm gün yaparım böyle, Orada öyle vurmaya çalışıyorsun bana, ha. Ne oldu kanka? Ne oldu? Ha düşersen ne olacak? Ben tekrar çıkarım ki. Ha ne oldu? Ne oldu kanka, ne oldu? Ha ne oldu? Bu bitmez ki benim. Ne oldu? Anam. Ne oldu kanka, ne oldu? Ne bak Evet. Evet arkadaşlar, benim bakalım hangi tuş atadım? Ee, atadım tuş. Hani bu tırtıklı şey var ya. he İşte on atalım. Evet arkadaşlar ben beceremedim çünkü hileden anlamam. O yüzden creative'e geldim. Bakın işte ne lan? Haa, ya burada yapılıyor, orada niye yapılmıyor peki? Ha? Bak bak bak. Bak bak nereye gidiyorum? Görüyor musunuz? Oyunda niye yapamıyorum? Ha? Yani işin özü arkadaşlar Sakın ama sakın hile kullanmanıza gerek yok. Ee, hile kullanmadan da iyi oynayabilirsiniz. Her neyse videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize bakın. Görüşürüz başka videolarda. Hadi hoşçakalın. Bay bay.